Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün size ile birlikte yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun incelemesi Red Bull. Evet yanlış duymazınız. Red Bull bana bir kutu gönderdi arkadaşlar. Ve bugün sabah yatağımda uzanırken bana şöyle bir adet mesaj geldi. Dedikir yurt içi kargo bana. Red Bull da 91 bilmem cah çürt nor gargonu zağıtıma çıkarılmıştır. Bilmem cah çürt koduyla teslim alabilirsiniz. Evet demiş olduğum gibi Red Bull bugün bana bir kutu gönderdi. İçerisinde ne var? Biraz çok tahmin ediyorum ama olsun bu da bir şey. Hani göndermeleri, beni düşünmeleri ayrıcalıklı. Ee, beni düşünmeleri çok ayrı bir şey. Şimdi bu nasıl bana geldilerseniz yani sizden nasıl kazanabilirsiniz. Bunlardan da bahsedeceğim. Bu dön sponsoru Red Bull hep bunu yapmak istemiştim. ilk defa yapıyorum. Bu dön sponsoru Red Bull arkadaşlar. Ben Red Bull'a mailleşmeye başladım. Ardından bana dediler ki biz size bir paket yollayacağız. İşte takipçilerinize bunu gösterin. Bir tane de link verdiler. Dediler ki bu linki takipçilerinize paylaşın. Onlar da bu hediyeyi kazanma şansını yakalayabilsinler. Dediler. Ve ben de olur tamam o zaman dedim. Şimdi paketim elime geldi. Paketimi şimdi açacağım. Şimdi isterseniz şuradaki açıya geçelim. Böyle geçtik bulunuyoruz arkadaşlar. Arka tarafta benim bilgiler yazıyor. Şöyle şöyle göstereyim. Şu arka tarafta tam olarak bilgiler yazıyor. O yüzden oraya mecbur kapatmak durumundayım. Şimdi içerisinde az çok ne olduğunu tahmin edebiliyorum aslında ama olsun sizlerle birlikte tekrardan açmak istiyorum. Şöyle şuradan. Yani aslında sesten anlayabildiyseniz anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ve bu İstanbul Üraniye'de gelmiş. Ne zaman yollamışlar? O yazmıyor. Onu da attık gitti. Red Bull Meo sezon 3. Böyle bir kutu yolladılar. Şimdi kutuyu sizinle birlikte açıyoruz. Yani önce sağına soluna bakalım. Evet hiçbir şey yok. Sağında solunda veya arkasında. Üstünde de hiçbir şey yok. Hazırsanız kutuyu açıyorum. Ve ve ve tahmin ettiğim gibi. Böyle bir tane kart yolladılar. Aşağı tarafta bir QR kod verdiler. Hemen bu QR kodu giriyorum. Şöyle değiştiriyorum ve tam olarak bakın mesela buraya böyle drop'u indir diyeceğiz. Drop'u indir diyoruz. Bakın 3'ten geriye doğru sayıyor ve ve ve ve ve ve ve, ve drop'umuz indi. Bu drop'un içerisinden çıkan Ve drop'un içerisinde hiçbir şey çıkmıyor maalesef ama çıksa illa ki çıkacaktır bir zaman. Yolladıkları kutu bu şekilde içerisinde iki tane Red Bull enerji çeceği var. Tekrarlıyorum bu videonun sponsoru Red Bull. Red Bull'a da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. İki tane yollamışlar. Ben bunları büyük ihtimalle içer içer geri yerin koyarım giderim marketten al. İsterseniz tekrardan kameramıza geçelim. Evet. Oh, Evet arkadaşlar bu videoyu böyle çekmek istedim. Sebebi ise hani bunu şimdi sponsorlu içerik olduğu için istesem çektiğim herhangi bir videonun arasına da sıkıştırabilirdim bu içeriği. Ama ben gerek duymadım takipçilerim de kazansın. Yani sizde böyle hediyelere sahip olabilmeniz için tabi aynısını yollarlar bilemiyorum. Sezon 2'de mesela kask yolluyorlardı ödülü kazananlara. Ödül nasıl yapmanız gerekiyor? Şimdi Red Bull'a giriyorsunuz Red Bull'un sitesine. Orada Meo Sezon 3 yarışları var. Giriyorsunuz orada sizlere bir İstanbul haritası veriliyor. O İstanbul haritasında 8 tane yer var yanlış hatırlamıyorsam. Herhangi birine tıklıyorsunuz. Oradaki görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Görevleri yapabildiğiniz yani buldu, görevi bulacaksınız. Sonra size sanırsam 7 tane soru soruluyor. Bu soruları doğru cevapladıktan sonra sizlere... E-post adresi, telefon numarası ve adresinizi isteniyor. Ve sizlere ev, evinize hediye olarak bir Red Bull Drop'u yollanıyor. Bu videom böyleydi. Umarım size kazanabilirsiniz. Sizlerin kazanması taraftarıyım ben. Açıklama kısmında tüm linkler mevcut. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Red Bull'a da tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bu arada kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın.